Canolcu Şenler 15. intosu Mehmet MKK, 57, 5 aydır çok teşekkürler abi çocuklar biraz daha gayret Tunçay kareye doğrudan korner. Korner olması lazım yani kim başından çarptı açık bir pozisyondu Chikarito yeşil gözleri Chikarito küçük bezelye demek babasının <gülüyor> ismi bezelyeydi diyorlar. <gülüyor> yani öyle bir hikayesi var ki e, bu şeyin e, çıkarı futbolu bırakma noktasına geldi ve iş idaresi de dalında Okumak istiyordu çünkü iki yıl bir takımda gol atamadı ve futbolu bırakacaktı. Babası dedesi, menajeri konuşlar devam edeceksin. Babası demiş ki Manchester United seni istiyor. Bırak şaka yapmayı baba. <gülüyor> Manchester United seni istiyor. Baba bırak şaka yapma ağlara koy bisiklet gidiyor. Fakat çok pahalı. Tanjung. Lobisini trolledi. Elona'ya bir kafa. Kafa! Gol Hayır değil. Defanstan geriye geliyor Brekazi. Bak Brekazi. Osman'ın arkasına offside yok mu? Offside yok mu? Hayır hakem devam diyor. Oyun devam ediyor. Arkaya bir kafa dışarıda. İnanılmaz şeyler oldu. En uzak noktaya doğru. Yarı kafa. Kafayı 1.95'te İki camide. Şut defanstan dönüyordu Güzel. Atak devam ediyor. Atak Arkaya. Karabağ. El ama Kırmızı kart. Gol. Gol. Hem gol. <gülüyor> basketbol. Ha bu arada adım Mete. Mete Selala. Vallahi ben öyle sen yazmıştım ismimi. Vardı gitti abi. Çok düşünülmüş olamaz zaten. Şimdi baba çok güzel mükemmel bir dönüş. Mükemmel baba. Uzaktan kaleciden. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah Bunun gol olması lazımdı. Hakikaten sen yanıyorsun, biz yanıyoruz. Türkiye yanıyor baba. Basın bastı sonrasındaki bu noktada Messi, Messi, Messi, Messi, Messi! Messi. 2-0 oldu. Ali, Ertem'in bir maçta söylediği gibi bu adam neymiş ediyor ya, garip bir adam gerçekten. Hakem var, bu sefer Vak, bakamıyor. Afiyat sağda boş, Alex'ten tekrar Alex, önü boş Alex. Haydi Alex, Alex gol, Alex! GOL! Alex muhteşemsin! Alex muhteşemsin! 6 bayram var. 6 düğün var. Alex! 12. golü. 2 gün sonra doğum günü var Duncay'ın. Bu doğum gününe en azından sahadan yenik ayrılmadan gitmek lazım. Bravo Duncay. İkinci hamle gol pozisyonu Şut mu? Topağlarla direkt Lugano Oğlum ben Lugano'yu da çok seviyordum lan Edu'nun amına koyayım ama Lugano'yu çok seviyordum ya Bir de şey vardır Luciano O da eski. <gülüyor> Öff Luciano fena defansın ha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Lugano Pepega gibi değil mi? Gözler böyle sayıptı açık <gülüyor> Aynen o bak pepe galbara kıyıklı galbara Emre nefis bir vuruş ve harika bir gol Nefis bir <gülüyor> vuruş ve harika bir gol Kimsenin beklemediği anda bizim beklediğimiz Çift <gülüyor> alıcılık galbara Bravo çocuklar inancımız diptır duruyor Ne oynayalım ya Sami? Sami. Sami bir gün doğum günü sen söyle ya. Hadi hadi. Hadi hadi. Uuuups bops. Bilmiyorum abi ne istiyorsanız ben ya. Valorant <gülüyor> mı be? Sinco? <gülüyor> ben update yapmadım. 30. Ne demek yapmadın? Niye yapmadın amcık? Ben Valorant salmıştım çünkü. Ama iyi sova oynuyordun.